Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bozuk vantilatörü tamir yapacağım. İnşallah yapabiliriz. İyi seyirler diliyorum. Buyurun. Evet arkadaşlar bozuk vantilatörümüz bu. Çalışmıyor. Neden çalışmadığını bilmiyoruz. Açıp bakacağız. <gülüyor> Kontrol kademimizde birlikte kontrolümüzü yapalım. Bakalım hangisine etki gelmiyor, hangisine etki gitmiyor. Yani gidiyorsa da sıkıntı motorlarda mı yoksa şu tuşlarda mı bunu anlamak lazım önce. gördüğünüz gibi bir tane kablo açık kalmış. Şu şekilde gösteriyorum. Yani ben bundan olduğunu düşünmüştüm ama yani burada elektrik var zaten. Yani şuraya değdirdiğim zaman kablonun kopuk yeri da burası. Yani şu anda bir elektrik motora gitmiyor. Dönmüyor yani motor. Açık şu anda. Bir bakalım. Arkadaşlar zaten bu makinayı daha önce birileri açmış. Başka bir ustaya götürmüşler herhalde. Ee, gördüğünüz gibi kablo yerleri bantlı sarılı. Yani bağlantısı hatta şu bağlantı şuraya denk geliyor. Şu kırmızı bağlantı da artı eksinden gelen yani prizden gelen şuraya bağlı olması gerekiyor. Bu bağlıydı ben şimdi söktüm bunu. Yani büyük ihtimalle sıkıntı motorda. Çünkü bağlantıları e, yaptım yani gösterdim size de değdirdiğim zaman hiçbir şekilde yani burada elektrik var buraya geliyorum elektrik buradan motora gitmiyor ona bakacağım şimdi devam edelim evet şimdi bu şekilde motorumuzu açalım Bir bakalım Ee, buraya kadar açtım şimdi motorumun iç kısmını açacağım ve sarımlarıma bakacağım Bu durumdalar belki sarım yapılan e, içerideki bağlantılar kablolar kopmuş olabilir şimdi açıyorum hepsini onlara bakacağım Evet arkadaşlar, motor sarımlarım sapasağlam. Bir problem göremedim. Hepsi yerinde yani. Büyük ihtimalle şu parça bozuk ama yani tam elektrikçi değilim ben de. Ama ee, söküp yenisini alıp deneyeceğim. Bakalım o zaman çalışırsa eğer sorun demek ki bundadır. Ona göre halletmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, bu motorumun çalışmayan parçası şu ısı diyorlarmış herhalde şu küçük beyaz şeye, kare kutu bir şey bu. Bir abimiz bunda sıkıntı olabileceğini söyledi. Bunun, e, ayaklarını koparıp direkt birbirine düz bağlamamı söyledi. Şimdi öyle deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Çalışıp çalışmadığını tekrardan göreceğiz. Ayakları çok sıkıntı. Gördüğünüz gibi şurada incecik teller var yani onları hiçbir şekilde zarar vermemem lazım. Bakalım nasıl yapacağız. Önce şu ipimizi kesmem lazım. Gerçekten çok ince bir işçilik gerekiyor. Yani şu tellerden kurtulup bunlara zarar vermeden bu parçayı nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Çok zor. En iyisi ben şu ayakları keseceğim. Birini kestim. Diğerini de kesmem lazım. Çekerek arkadaşlar kökünden kopardım parçayı. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum ama Her neyse. kopardım iki uç e, ayakları burada. Biri şurada. Biri de şurada. Onların ikisini birbirine bağla bağlamam gerekiyor. Boğulmadan da çalışıyor dedi. Bir abimiz o parça. İnşallah dediği gibidir. Şimdi şu parçayı çıkarabilmem için Biraz şu kısmı keseceğim. Koruma plastiğini. Evet arkadaşlar ayaklarımı biraz da olsa çıkarttım. Şimdi bunları birbirine bağlamam gerekiyor. gördüğünüz gibi iç ucu birbirine böyle bağladım şimdi çalıştırıp denemem lazım evet arkadaşlar ben şimdi hızlı bir şekilde makinamı topladım o çekmedim şimdi fişi takacağım İnşallah çalışır İnşallah kısa devre falan e, o tarz bir şeylerle karşılaşmaz Var canım, ne olduğuna dair internette araştırma yaptım ben bulamadım Söyüktüğüm parçanın ama üstünde ne yazıyor derseniz T3 Watt Tf 130 derece ya yani Büyük ihtimal ısımışır yani bu 130 dereceye kadar kaldırıyor Motor yanmasın diye herhalde yani bu Motor yanma durumuna geldiği zaman bu kesiyor elektriği Büyük ihtimal öyle bir şeyler başına geldi bu makinanın Bilmiyorum Bu bozuldu yani büyük ihtimal inşallah çalışır Evet arkadaşlar pişimi taktım şu anda e, Testimi yapacağım Birinci kademeye basılı bıraktım. Şu kabloyu daha önceden kesikti zaten. Kesik bırakmışlar. Şimdi ben bunu değdirerek çalışıp çalışmadığını deneyeceğim. Değdiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Motor sesi geliyor duyuyor musunuz? Aynen. Bu sorunu hallettik. Şimdilik tek sıkıntısı bu. Bundan dolayı döndürmüyor. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Video ara vermiştim e, parça almak için, şimdi parçamızı aldık. Şöyle göstereyim 1.5 Fahrenheit üzerindeki ile aynı. Bunu 20 liraya aldım. E, her yerde de bulamıyorsunuz elektrikçilerde falan yok böyle e, klima tamiri yapan, buzdolabı tamiri yapan yani o tarz yerlerde satılıyor bu parça. Bilgisini şimdiden vereyim. Bu parçamızın adı da kapasitör üstünde yazdığı gibi kondansatör diye de e, söyleniyor görevi, motorumuza ilk hareketi veren parçamız bu. Şimdi bunlar da artı eksi fark etmiyor. Onu söyleyeyim. Ama ben gene düzgün olsun diye sizlere aynı şekilde gelecek şekilde takacağım. Şimdi şuralardan bir yerden ben kesiyorum. Daha önce zaten neyin makinasıyla buraları eritmiştim. Eğitirik geçip geçmeleri kontrol etmek için. Bu artık çöp zaten. Şimdi buralarda şunlardan var, şimdi bunun hatırlamıyorum ama kablo tutucu diyeyim ben buna, kabloları buna sıkıştırıyoruz soketli, en rahatı bu. <gülüyor> Evet, ben bağlantılarımı yaptım. Şimdi e, şu şekilde takıyorum. Şimdi bu şekilde çalıştırmayı deneyeceğim. Bismillah olay. taktım. Şöyle yapacağım. Şunu biraz evine alayım. Büyük ihtimalle yağsızlıktan yapıyor bunu. Yani toplamadan önce zaten makine yağlayacağım. Uzun sürede çalışmadığı için kurumuş olabilir. Şimdi benim elimde şöyle bir ufak yağ şişesi var. Yani motor yağı gibi bir şey bu. Bununla yağlayacağım. Aynı zamanda çalışırken yağlamayı tercih ediyorum, çünkü daha iyi yediririz yağayı. Aynı şekilde ön tarafında bir bilyesini yağlıyoruz. Evet yani şimdi gördüğünüz gibi birinci kalemde zaten. Taktığım gibi çalışıyor. Şimdi yavaş yavaş makyarımı toplayacağım arkadaşlar. Topladığımız zaman devam ederiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makamımızı topladık. Şimdi son, son bir kez şöyle çalıştırıyorum. Siz de görün. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdilik bu kadar. Evet. OneTrader'dan bir çalışmamız da böyleydi. Bu tarz videoların devamını gerektiğini istiyorsanız like atıp yorum atabilirsiniz. Kanalıma destek için de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.